Peki bu palyaço fotoğrafının sırrı ne? Bu oyunda çocukların intihar etmeden önceki son görevlerinden birisi. Şunu da unutmayın bu tarz oyunlar siz istemeseniz bile bilinçaltınıza yer eder. Ve videonun bu kısmını lütfen dayanabilecekseniz izleyin. Herkese merhabalar ben Hüseyin Oçak. Bu videoda... Hesap kapattıran palyaço fotoğrafının sırrını tüm gerçekliğiyle sizlere anlatacağım. Hesap kapattıran palyaço fotoğrafı sosyal medyada oldukça konu olmuş bir olaydı. Birçok kişinin bizzat deneyerek yani o palyaço fotoğrafını profil fotoğrafları olarak değiştirerek kullanan birçok kullanıcının Instagram hesapları ve Facebook hesaplarının kapatıldığı duyuruldu. Instagram, ilgili görseli profil fotoğrafı yapan veya paylaşan herhangi bir hesaba intihara teşvik edici fotoğraf veya görsel paylaşma hakkında bir ihtar yolluyor ve bu ihtardan sonra sosyal medya hesaplarını kapatıyor. Hatta bazı platformlar eğer bu paylaşa fotoğrafını profil fotoğrafınız olarak yaparsanız sizlere bir ödül vereceğiz yani hesabınızın kapanmadığı takdirde sizlere iPhone hediye edeceğiz tarzında kampanyalar başlattı. Bunlara inanan sosyal medya kullanıcıları ise ne yazık ki hüsranla karşılaştı. Sosyal medya hesapları kapatıldı. Peki bu palyaço fotoğrafının sırrı ne? Jonathan Galindo Challenge isimli mavi balinaya benzer bir oyun var arkadaşlar. Bu oyunun profil fotoğrafı. Yani siz bu oyunu oynamak için bir sosyal medya aracını kullanıyorsunuz ve sözde Jonathan Galindo ile iletişim kuruyorsunuz ve oyuna dahil oluyorsunuz. Bu hesabında profil fotoğrafı bu palyaço olmuş oluyor. Bu oyunda Çocukların intihar etmeden önceki son görevlerinden birisi profil fotoğraflarını Jonathan Galindo Palacos'u yani yasaklanan o palacolu görseli profil fotoğraflarına koymak oluyor. Bütün bunlardan sonra Facebook ve Instagram'da bu fotoğrafı kullanmak tamamen yasaklandı. Momo ve Mavi Balina adlı çocuklar için tehlikeli oyunların ardından şimdi de Mavi Bebek adında yeni bir oyun ortaya çıktı. Yazışma ile çeşitli talimatların verildiği oyun Oyunu oynayan kişinin zihnini ele geçiriyor. Çocuklar için ciddi anlamda büyük tehditler içeren bu mavi bebek oyunu çocukların psikolojisini bozacak şekilde korku veriyor. Peki gelelim bu oyun nasıl işliyor? Yani bu oyunun sizlere verdiği görevler ne? Gerçekten bir insanın kafasını sıyırmasına yetecek kadar psikolojik baskı uyguluyor mu? Şunu da unutmayın. Bu tarz oyunlar... Siz istemeseniz bile bilinçaltınıza yer eder. Onun için deneme amaçlı bile olsa asla bu oyunları oynamayın, oynattırmayın. Ve videonun bu kısmını lütfen dayanabilecekseniz izleyin. Mavi Bebek Oyunu Banyoda Geçiyor Jonathan Galindo isimli oyun bu oyunun içerisinde talimat olarak veriliyor. Ve zihni ele geçirilen kullanıcının çeşitli şeyleri yapması isteniyor. Buraya kadar her şey... Mavi Balina yani Blue Whale oyunuyla hemen hemen aynı. Blue Whale neydi? Blue Whale çocuklara özellikle küçük yaştaki çocuklarla iletişim kuruyordu ve onlara zorlu görevler vererek oyunun sonunda o çocukları intihara sürükleyerek bir nevi bu oyunu sen kazandın artık intihar etmenin vakti diye mesaj yolluyordu ve bu oyunu oynayarak ...canına kasteden dünya üzerinde binlerce ne yazık ki insan vardı. Gelelim mavi bebek yani Blue Baby oyununa. Banyonun ışığını kapatıp ayna karşısında elinizde bebek varmış gibi sallayarak... ...Baby Blue, Blue Baby diyorsunuz. Elinizi 14-15 kere salladıktan sonra sanki elinizde gerçek bir bebek varmış gibi hissine kapılıyorsunuz. Elinizdeki görünmez bebek bütün bunlara devam ettikten belli bir süre sonra... ...artık kolunuzu tırmalamaya başlıyor. Eğer bebeği o esnada fırlatmazsanız, elinizden atmazsanız... ...bebeğin annesi, bebeğimi bana geri ver diyerek bağırıyor. Aslında bütün bunlar gerçekleşmiyor. Siz bilinçaltınızda oyuna yer verdiğiniz için... ...bütün bunları gerçekleşmiş gibi varsayıyorsunuz. Bu oyun gerçekten çok tehlikeli arkadaşlar. Eğer o an orada durmaya devam ederseniz... Uzmanların dediğine göre ciddi anlamda delirebilir veya bu oyunu ölümle sonlandırabilirsiniz. Şimdi... Velilerin dikkat etmesi gereken nokta ne? Bildiğiniz üzere Blue Whale oyununa girmek için çeşitli internetin altyapılarına ulaşmak gerekiyordu. Yani Deep Web dediğimiz veya daha ulaşılmaz yerlere girmek gerekiyordu. Birinci olarak yani direkt bu oyunun yapımcıları, oyunu tasarlayan kişiler sizlerle iletişim kuramıyordu. Belli başlı dolambaçlardan sonra onlarla iletişime geçebiliyordunuz. Fakat şu an burada anlattığımız oyunun oynanması için gizli bağlantılar gerekmiyor. Yani mavi bebek yani Blue Baby oyunu çocuklara Facebook ve Instagram üzerinden ulaşabiliyor arkadaşlar. Çocukları korkutmak üzerine hazırlanmış bu oyunda 13-18 yaş arası büyük çocukları da etkisi altına aldığı öğrenildi. Yani benim yaşım büyük bana bir şey olmaz demeyin. Çünkü siz bu oyuna girdiğiniz zaman veya bunun benzeri oyunlara girdiğiniz zaman Bilinçaltınızda bu oyundaki anlatılan şeyleri yaşamak istiyorsunuz. Siz istemeseniz bile burada çalışan makina diyeyim bunu istiyor ve e, istemsizce bilinçaltınıza bunu kodluyor. Sizler oyunu oynamaya başladığınız andan itibaren bütün bunları yaşamak istediğinizden aslında bunları yaşamıyor olsanız dahi bilinçaltınız bunları yaşamak istediğinden o an ...bütün bu anlatılanları yaşıyormuş hissine kapılıyorsunuz. Peki bunun nasıl önüne geçebiliriz? Bildiğim kadarıyla Blue Baby yani bu şu anki anlattığım oyunda... ...Türkiye'de herhangi bir olaya, vakaya rastlanmadı. Fakat Blue Whale yani Mavi Balina oyunu da ilk başta... ...Türkiye'de herhangi bir olaya rastlanmamışken... ...bir anda pik yaptı ve bütün haberler... ...Bu Blue Whale oyunu oynayan çocukları vermeye başladı. Yani... Neyin ne olacağı belli değilken bir anda kendinizi bir uçurumun eşiğinde görüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Onun için gerçekten bu tarz oyunlara itibar etmeyin. Ne kadar güçlü olursanız olun iradeniz ne kadar güçlü olursa olsun bu oyunları bir kere oynadığınız takdirde geri dönülmez hasarlara beyninizde yer verebilirsiniz. Videonun sonuna gelirken şunu da söylememde fayda var diye düşünüyorum. Bütün bu oyunlar aslında sizlerin kişisel bilgilerini toplama amaçlı yapılıyor. Ve bu oyunları tasarlayan insanlar gerçekten azılı suçlular oluyor. En azından Mavi Balina oyununda öyleydi. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Çocuğunuzda anormal davranışlar varsa ve siz eline telefonu verdiğinizde verdikten sonra bu anormal davranışlar yaşanıyorsa, bakışlarını sizden kaçırıyorsa muhakkak ki Girdiği internet sitelerini, sosyal medya platformlarını inceleme altına alın ve telefon kullanımını o dönemlerde biraz düşürmenizde fayda var. Bu oyunlarda öyle görevler var ki, örnek verecek olursak e, yatak odasına kamera koyup görüntülerini bize atacaksın tarzında emirler verildiğini araştırmalarım sonucu öğrenmiştim. Sizlerden isteğim daha dikkatli, daha temkinli olmanız çünkü sosyal medya dibi olmayan bir okyanus ve orada kaybolmak gerçekten e, mümkün olan bir şey ondan mütevellitte de biraz daha dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız veya bu olayı iyice araştırıp videosunu tekrardan atmamı istiyorsanız yeni bir seri halinde yorumlarda belirtin. Ee, kanalıma abone olursanız sevinirim aşağıdaki butonlardan. E, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum hareket etmeyi unutmayınız. Şurada veya şurada geç, e, sosyal medya hesaplarımdan da beni takip edebilirsiniz. Bir diğer videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.